Selam ikizler, yengeç arkadaşlarım nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben Şengül Şengül'ün Sihirli Falları kanalına efendim hoş geldiniz. Sevgili ikizler ve yengeç arkadaşlarım, sizler için 15 Eylül'e kadar ex partner tarot açılımı yapacağım. Eski eş, eski sevgili, eski sözlü, nişanlı, kız arkadaş, erkek arkadaş hiç fark etmiyor. Sizler için şöyle bakacağız bakalım. Ekslerde küslerde, eski sevgililerde Barış var mı? Dönüş var mı? Ya da ne düşünüyorlar? Bakalım mı? Sevgili ikizler ve yengeç arkadaşlarım için ikili ikili çekiyorum canlar. Affınıza sığınıyorum. Şimdi ikizler arkadaşlarımdan başlayacağım. Yengeçliklerimden çıkacağım. İkizler arkadaşlarımız için Allah'ım. Şöyle sizin açınıza görebileceğiniz şekilde bırakıyorum canlar. Karşı taraf pişman pişman kine pişman ikizcikleri kaybettiği için pişman galiba evet belli belli geldi illa gal. Evet canlar açarız açarız bakarız bir şeyler ayarlarız. Karşı taraf görüyorsunuz bir melankoli bir pişmanlık bir hayal kırıklığı aman Allah'ım aman tanrım canlar şimdi siz ise sevgili ikizler arkadaşlarım ben diyorsunuz geçmişte bu insanla güçlü adım atmıştım evet güçlü adım atmıştım ama düşündüğüm gibi biri çıkmadı ben artık diyorsunuz ya bu insan tekrar geriye gelsin ya onunla adım atayım tekrar ya da artık ben başka bir kişiyle adım atmalıyım düşüncesine sahiptir ikizler arkadaşlarım çünkü genel olduğu için iki boyutlu söylüyorum söylemek durumundayım canlar gelelim karşı taraf görüyorsunuz bir melankoli, bir pişmanlık aman Allah'ım bundan dolayı da Görüyorsunuz bakın hem sıkıntılardan kaçmak istiyor. Yanlış anlamayın. Yani yanlış şeyleri olmuş olabilir. Canınız yanmıştır. Sizi üzmüştür. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Bundan dolayı bu insanın pişmanlıkları var ve bundan dolayı da kaçmak istiyor. Hem bir yerde sıkıntılarından geçmişteki yanlışlardan kaçmak istiyor. Hem bir yerde de tekrar sizi hayatına istiyor bu insan sevgili arkadaşlarım sevgili ikizler arkadaşlarım ve sizi tekrar geriye kazanmak için şunu da söyleyeyim bakın yalan bir illegal durumu gerçekleştirecek bu insan siz ise şok bu insanın illegali karşısında yanlış anlamı illegal derken hani küçük çaplı bir yalan küçük çaplı bir oyun düpedüz kartımız ortada karşısında siz şok haldesiniz bakın ne umduk ne bulduk aman Allah'ım her şey bitti tamam ben yeni kişilerle adım atacağım veya ne bileyim ben o insanla geçmişte güçlü bir adım atmıştım derken beni o hale getirdi demeye ramak kalmayıp gördüğünüz gibi karşı taraf sizi kaybetmemek için evet çünkü kaybetme korkusu var pişmanlık var korku var tamamen karşı tarafa ait şu ikisi sizsiniz canlar. Karşı taraf artık ne halt yiyecekse affınıza sığınıyorum küçük çaplı beyaz yalan sizi tekrar geriye kazanmak için yalan bir oyun küçük çaplı bir şeyler yapabilir ki yapacak görülüyor onun yaptığı şey karşısında artık ne yapacaksa bu insan bakın siz bir şok ama şunu da söyleyeyim ben size sevgili ikizler arkadaşlarım şimdi eğri oturacağız doğru konuşacağız tamam yanlış anlamayın affınıza sığınıyorum. Şimdi bu illegal, görüyorsunuz sıkıntılardan kaçmak yani ya da sıkıntıyı bir kenara bırakalım. Kaçmak, şok, aman Allah'ım üçünün bir arada oluşu. Şimdi bu genel, genel olduğu için küçük çaplı size bir oyun oynayabilir. Küçük çaplı bir beyaz yalan sizi tekrar kendine çekmek için, sizin dikkatinizi kendine çekmek için bu insan bir de şunu da yapabilir ki bana öyle geliyor canlarım benim affınıza sığınıyorum illegal yapıyor sizi kaçırıyor aman Allah'ım bu da sizde bir şok etkisi örnek veriyorum evden çıktınız bazılarınız işe gidiyor bazılarınız da aldınız çantanızı alışverişe gidiyorsunuz bir anda bir araç çevrenizde dönüyor apar topar örnek örnek yanlış anlamayın atıyor sizi aracına aman Allah'ım siz o anda buyurun bir şok ve korkular bu beni nereye getiriyor ama illegal var değil mi canlar nereye mi getiriyor zafere getiriyor bakın destenin altı şimdi gözüme çattı canlar nereye mi getiriyor Deste, bakın destenin altını görün sizi zafere getiriyor bu kartımız der ki beni onayla Aramızdaki küslük bitsin. Küslüklerin barışması demektir. Ben bunun için seni kaçırıyorum. Ben sana bunun için illegal yapıyorum. Şok olma, şok olmana gerek yok. Seni kaybetmekten korkuyorum. Ne yapayım diyor bu. Bu taraf sizinki. Seni kaybetmekten korkuyorum. Ne yapayım elimden başka bir şey gelmiyor diyor. Anlatabildim mi canlar? Bu kadar basit. Bitti. Hadi bakalım. Evet sevginin altına imza atalım bu bir şimdi size de çekeceğim canlar sevgili ikizler arkadaşlar bu arada da sizin kartınız geldi ama bu kart tabi karşı tarafa geldi hem sevginin altına imza atacağız hem ben seni kaçırırsam ala vera dala verayla geçmişi de unutacağız bu vaziyet unutulsun tamam geçmişi unutacağız ben geçmişte öyle yaptım veya böyle yaptım her neyse Bunları unutacaksın. Yeni bir ben yaratacağız. Yeni bir ikimiz yaratacağız. Ya bitti. Bu düşünceye sahip bu insan. Canlar. Çünkü huzur istiyor bakın. Sizinle barışıp tekrar huzur istiyor bu insan. Siz ise olabilir. Neden olmasın diyorsunuz bakın. Sabırla risk alabilirim diyorsunuz. Sabırla sabırla bir şeylerin yerine oturmasını bekleyeceksiniz canlar tamam şu kart geldi olay bitti tamam diyorsunuz sizde risk alabilirim elinden tutabilirim düşüncesine sahip olacaksınız sevgili arkadaşlarım sevgili ikizciklerim benim ne diyor meleğim nefes al diyor apar topar nereye gidiyorsunuz bir nefes alın evet Kocaman derin bir nefes al ve bu konuyu meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi, korkuyu, her şeyi bırak da diyor. Korku morku yok tamam birbirinizi istiyorsunuz diyor. Hadi bakalım sevgili ikizler arkadaşlarımız için. Evet güzel tamam güzel çıktı. Sorunsuz hayat var mı arkadaşlar? Mutlaka zaman gelecek şok yaşayacağız. Zaman gelecek pişmanlıklar duyacağız. Hiç merak etmeyin sizi isteyen bir şekilde illegalde yapar, yalan dolanda yapar, yapar da yapar ama bir şekilde geçmişi unutturup güzelliklere düşkünlüğünden dolayı peşinizden gelir. Benden söylemesi. Hadi bakalım. Sevgili ikizler arkadaşlarımızın açılımını tamamladık. Şimdi narin yengeçlerimize, şimdi sizin açınızdan. Hmm. Şöyle evet. narin yengeçlerim benim neyi bekliyorsunuz siz öyle? bakayım küslerde gidenlerde dönüş var mı barış var mı ne düşünüyorlar benim canları hmm, dur bakacağız şimdi bakacağız efendim sevgili yengeçiyim eski eş eski sevgili eski sevgiliniz partneriniz her neyse küs olduğunuz kişi bir şeylerden memnun değil iyi Allah'ım be şu vaziyete bakar mısınız tipe bakın şu duruşa bakın bu nedir ya bir şeylerden memnun değil bu kral bir şeylerden memnun değil değiştirmek istiyor kaderi değiştirmek istiyor canlar bu insan bir şeylerden memnun değil bakın burada da bitiş var ya da ben en diplerdeyim artık tamam siz ise bakın burada hala bir bekleme durumunuz var sevgili narin yengecim iki şeye arkanıza dönmüşsünüz İhtişam lüks mutluluğu kurur sizi mutluluğa getirecek geleceği bekliyorsunuz bakın burada bekleme durumunuz var bu insanı bekleyenler var şimdi bütün yengeçlere diyemem bunu ama bekleyenler var çünkü size bakın burada bir melankoli bir pişmanlık bir hayal kırıklık durumu gelmiş üstelik de arayış içindesiniz canlar hem siz arayış içindesiniz hem karşı taraf şu kart her iki tarafı da temsil etmekte çünkü neden? Bu kişi bir şeyleri değiştirmek istiyor. Bir şeyleri değiştirmek istediği için arayışa giriyor. Siz de pişmanlıktan dolayı arayış içindesiniz. Çünkü bekliyorsunuz burada bir şey gelsin, elimizden tutsun. Ama ve lakin burada bir bitiş var. Bitiş var, burada da geriye bakış var. Benim burada gördüğüm sevgili yengeç kardeşim bu insan tamamen bir şeyleri tamamen gömmek istiyor. Bakın, bitirip geriye bakış yapmak istiyor. Biz bu raddeye gelindiğinde yanlış anlamayın. 15 Eylül'e kadardır bu açılımım. Bu raddeye gelindiğinde biz artık eskiye dönemeyiz. Biz eskisi gibi olamayız. Savaştan çıkmak, tahriplerden arınmak, geriye bakış. Öztürkçesi biz artık eskisi gibi olamayız. Yok canım olamayız her şey bitti artık gibi tarz sözler söyler bu kartımız canlar içinizi karartmak gibi olmasın yanlış anlamayın her an her şey olabilir şu anki duygular 15 eylüle kadar sevgili narin yengeçlerim öyle mi öyle ah ah ah canlarım benim bakın neyse kurcalamayalım onları e, gerçekten de sizi bitirecek mi bitirebiliyor mu bakalım mı canlar ya bir hafta olumsuz bakarsanız bir hafta sonrasında olay tersine döner ben her zaman söylüyorum insan ruh hali değişkendir buyurun işte ama bir yerde de dikkatlilik var dikkatli Siz ise bakın karşı tarafın hem cazibesi altındasınız sevgili narin yengeçlerim yanlış anlamayın affınıza sığınıyorum bir yerde de bazı yengeçlerim ise ben aldatıldım diyor. Beni aldattı araya birilerini aldı beni aldattı diyor bakın bazılarınız bunu söylüyor bazılarınız ise ama ben senin için mücadele etmek durumundayım dürüstçe mücadele etmek durumundayım çünkü senin caziben altındayım ben senin caziben altındayım sen dikkatle hareket edemezsin burada bitiş yaşayamazsın kaderi değiştiremezsin sen dikkat etsen ne olur ya şimdi ben konuşuyorum bakın sen dikkat etsen ne olur? Bitiş yapsan ne olur? Kaderi değiştirsen ne olur? Ben mücadelemi yaparım. Bazı yengeçler diyecek bunu. Çünkü ben senin caziben altındayım. Anlatabiliyor muyum? Seni unutamıyorum. Diyecektir. Bazı yengeç arkadaşlarım ise beni geçmişte bu hale getirdin. Ne bu şimdi bu vaziyet? Sanki ben suçluymuşum gibi diyerek Bakın, dürüstçe, soğuk, serin mücadele içine girecek. Çünkü iki boyutlu çıkmış bu açılımımız. Güzel kardeşlerim, benim narin yengeçlerim. Durun bakalım, ortak nokta ne oluyor? Bakalım ortağa. Buyurun işte. Tekrar birleşme var. Hadi bakalım, harikasınız. Bir şekilde ruh hali değişti, gördünüz mü? Sizinle güçlü adım atacak. Hani kaderi değiştiriyordun? Hani bitiş yapıyordun? Hani dikkatliydin? Aman dikkat edelim biz de der kartımız aile meselesine dikkat edelim fazla açık vermeyelim ne oldu? İmparator en kral karttır buyurun kadersel aşkım diyecek hem siz karşı taraf için hem karşı taraf sizin için aynı şeyi söyleyecek bir bolluk bir verim bir güç gelecek ardından da ileri vadeli güçlü adım atacaksınız birbirinizle beraber canlar buyurun daha ne olsun işte buyurun. En kral kart geldi benim ay çok güzel benim narin yengeçlerim dileğin olmuş işte dilek oldu kadersel aşktan söz eder imparator içe buyurun çok güzel yüreğindeki gerçekleşti bunu bil yengeç diyor ötesi de yok zaten daha ne olsun hadi bakalım çok güzel harika böyle bir şey yok çok güzel çıktı sizlerin ki bakın kötü başladı mükemmel bitti ben her zaman söylüyorum başa bakma sona bak sona son önemli ah benim 12 burç arkadaşlarım öyle diyeyim ben sizlere sevgili ikizler ve yengeç arkadaşlarım 15 eylül'e kadar